Önemli gün ve bayramı genelde Ukrayna'da bir ateşkes bozulacağı yönünde yaygara çıkıyor. Şu anda da öyle söylentiler var. Ateşkesin askıya, zaten ateşkes askıya alınmış vaziyette. Devamlı çatışmalar aralıksız sürüyor bölgeden. Her gün yaralanma ve ölü haberleri geliyor. Ama e, ateşkesin kesilip tamamen e, çatışmaların yayılması bağlamında söylentiler ortaya çıkıyor. Büyük çaplı silahlarla bir geniş çaplı, geniş yana, geniş bir alana yayılmış şekilde bir muharebe söz konusu. Bunun söylentileri var. Bunun Bağımsızlık Bayramı akabinde başlaması, başlayacağı yönünde söylentiler var. Bu benzer söylentiler önemli gün ve dediğim gibi bayram arefelerinde çıkıyor. Daha önce de 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Ateşkes'in tamamen sona ereceği, geniş çaplı bir saldırının başlayacağı söylentileri vardı. Ee, bu söylentiler ara ara oluyor. Tabii e, ne olup ne biteceğini bağımsızlık bayramı çok yaklaştı. Daha sonrasında göreceğiz. Bölge kırılgan, ateşkesin her an e, bozulup Geniş çaplı bir savaş çıkması imkanı, ihtimali e, imkansız değil. Onun haricinde Ukrayna'da şu anda diyebileceğimiz en önemli gündem 24 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'na hazırlık çalışması. Çünkü bu devletin en önemli günü, en önemli bayramı. Bütün e, önemli kuruluşlar bu hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ukrayna'nın Başkent Kiev'in ana merkezinde bugün artık ilk prova, prova çalışmalar yapılacak. Bununla alakalı Ukrayna bağımsızlık bayramına savaş söylentileri arasında giriyor. Bağımsızlık bayramına hazırlanıyor diyebiliriz. Evet. Thank yeah. you.